Hadi bileşik eşitsizlik soruları yapalım. Bunlar birden çok durum içeren eşitsizlik soruları. Neden bahsettiğimi birazdan göreceksiniz. O halde ilk soru. Negatif 5 küçük ya da eşittir x eksi 4. O da küçük ya da eşittir 13. O halde bizim x değerlerini sağlayan iki durumumuz var. x eksi 4 büyük ya da eşittir ve x eksi 4 küçük ya da eşittir 13. Bu birleşik eşitsizliği negatif 5 küçük eşit x eksi 4 ve x eksi 4 küçük eşit 13 şeklinde tekrar yazabiliriz. Ve sonra da bu ifadeleri ayrı ayrı çözebiliriz. Ve sonra da v ifadesini hatırlayarak çözüm kümesini düşünmeliyiz. Çünkü bu hem bu eşitsizliği hem de bunu sağlamalı. Hadi hepsini ayrı ayrı çözelim. Evet, o halde burada eşitliğin her tarafına 4, iki tarafına da 4 ekleyebiliriz. Solda negatif 5 artı 4, negatif 1 eder. Negatif 1 küçük ya da eşittir x, değil mi? Burada 4'ler birbirine götürdü ve sadece geriye x kaldı sağ tarafta. Sol tarafta tam burada sadeleşmiş x büyük ya da eşittir negatif 1 ya da negatif 1 küçük eşittir x. Bunu ayrıca böyle de yazabiliriz. x büyük eşit negatif 1. Bunlar birbirine eşittir. Ben sadece yerlerini değiştirdim. Şimdi de öbür durumu buraya yeşille yapalım. Hadi her tarafa 4 ekleyelim, ya yani iki tarafa da 4 ekleyelim. Sol tarafta x'imiz var ve sağ tarafta 13 artı 4 var, o da 17 eder. Bu nedenle x küçük eşit 17. O halde iki durumumuz var x büyük ya da eşit negatif 1 ve küçük ya da eşit 17. O zaman bunu tekrar bileşik eşitsizlik olarak tekrar yazabiliriz. Diyebiliriz ki çözüm kümesi x küçük eşit 17 ve büyük eşit negatif 1. Bu iki durumu da sağlamalı. O halde bu sayı doğrusu üzerinde nasıl görünür? Hadi bunu sayı doğrusu üzerine yerleştirelim. Diyelim ki bu 17. Belki, evet bu da 18, aşağı devam edelim, belki de bu, burası da burası da 0, evet. Aradaki çoğu değeri atlıyorum, sonra burada negatif 1 var, negatif 2 ve o zaman x büyük eşit negatif 1. Öyleyse negatif 1 ile başlayalım. Bunu dolu daireye alacağız çünkü büyük ya da eşit denilmiş. Ve sonra x büyük eşit ama x 17'den küçük veya eşit olmalı. O zaman bu 17'ye eşit ya da 17'den az olmalı. O zaman tam burada çözüm kümem var. Burada turuncu ile gölgelediğim yer. Ve eğer bunu tam sayı gösterimiyle göstermek isteseydim, bu negatif 1 ve 17 arasında x olurdu. Negatif 1'e de eşit olur ve aynı zamanda 17'ye de eşit. Bu, bileşik eşitsizlik için tam sayısal gösterimi. Bu şekilde. Hadi başka bir tane daha yapalım, evet. İyi bir soru bulayım. Evet, diyelim ki negatif 12'miz var. Evet, soruyu biraz daha değiştirerek yazacağım. Negatif 12 küçüktür 2 eksi 5x. O da küçük ya da eşittir 7. Sadece küçüktür ve küçük eşittir ifadeleri içeren bir soru çözelim. Kitapta baktığım so soruda burada eşittir işareti var. Ama ben bunu özellikle değiştirmek istedim. Çünkü size karışık durumun nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Yani her iki durumu da içeren. O zaman bunu iki ayrı eşitsizlik şeklinde yazabiliriz. Bu eşitsizliğimiz burada. Biliyoruz ki, biliyoruz ki, negatif 12 küçüktür 2 eksi 5x. Bu sağlanmalı ve ve bunu da farklı renkte yapayım. Ve bu buradaki eşitsizlik de sağlanmalı. 2 eksi 5 x, 7'den küçük ve 12'den büyük olmalı. Küçük ya da eşittir 7, büyüktür 12. O zaman, 2 eksi 5 x, küçük ya da eşittir 7. Hadi bunu önceki, önceki problemle yaptığımız gibi çözelim. Evet, bu ikiyi sola alalım ve hadi eşitliğin iki tarafından da iki çıkaralım. Evet, iki taraftan da iki çıkarırsak, sol taraf negatif 14 olur. Küçüktür, bunlar birbirini götürdü, küçüktür negatif 5x. Şimdi de her tarafı negatif 5'e bölelim. Hatırlayın, negatif bir sayıyla çarpma ya da bölme eşitsizliğin yönünü değiştirir. O zaman eğer iki tarafı da negatif 5'e bölerseniz, negatif 14 bölü 5 olur ve sağda sadece x kalır. Eğer bunu negatif 5'e bölerseniz, bu yön yani küçüktür işareti büyüktüre döner. Negatifler birbirini götürür. O zaman, 14 bölü 5 büyüktür, x kalır. Ya da x küçüktür, 14 bölü 5. Evet, bu da 2 tam 4 bölü 5 eder. x küçüktür, 2 tam 4 bölü 5. Bunu bileşik kesirden tam sayılı kesire çevirdim. Şimdi de öbür durumu yapalım. Burada pembe renkli olan, evet bu. Hadi iki taraftan da 2 çıkaralım ve aynen önceden yaptığımız gibi. Aslında bunları otomatik olarak yapabilirsiniz ama daha kafa karıştırıcı hale gelebilir. O zaman hataları engellemek adına bunları ayırmanızı tavsiye ederim. Eğer iki taraftan da 2 çıkarırsanız, sol taraf negatif 5x olur, sağ tarafta ise küçük ya da eşittir var değil mi? Sağ taraf 7 eksi 2'den 5 oldu. Şimdi her tarafı negatif 5'e bölün. Solda x var, sağda 5 bölün negatif 5 yani negatif 1. Ve negatif sayıya böldüğümüze göre eşitsizliği yön değiştirtelim. Bu küçük eşittirden büyük eşittire döner. O zaman iki durumumuz var. x, 2 tam 4 bölü 5'ten küçük ve negatif 1'den büyük ya da eşit olmalı. Bunu böyle yazabiliriz. x negatif 1'den büyük ya da eşit olmalı, o zaman bu 6 aralıkta kalır. Bu o zaman 2 tam 4 bölü 5'ten küçük olmalı. Dikkat edin, küçük veya eşit değil. Bunu size göstermemin nedeni paranteziniz var. Çünkü bu, 2 tam 4 bölü 5'e eşit olamaz. x, 2 tam 4 bölü 5'ten küçük olmak zorunda. Ya da bunu şöyle yazalım. x, 2 tam 4 bölü 5'ten küçük olmalı. Bu sadece bu eşitsizlik. Yer değiştirirsek, x negatif, 1'den büyük ya da eşit olacak. Bu iki ifade aynı. Eğer bu ifadeyi sayı doğrusunda gösterseydim, Böyle görünürdü. O zaman negatif 1 ve 2 tam 4 bölü 5'iniz burada. Bu arada bazı değerler var. Belki 0 burada. Bizim büyük ya da eşittir negatif 1 ifademiz vardı. O zaman negatif 1'e eşit olabilir. Ve negatif 1'den de büyük olacak. Ama aynı zamanda 2 tam 4 bölü 5'ten de küçük olacak. Bu durumda 2 tam 4 bölü 5'i dahil edemeyiz. 2 tam 4 bölü 5'e eşit olamaz. Sadece küçüktür olabilir. O zaman içi boş bir daire koydum ve altında kalan negatif 1'e kadar olan tüm değerleri dahil ettim. Ve negatif 1 de dahil çünkü küçük eşit işareti var. O zaman son iki sorumuz ve tipi sorular oldu. Her iki durumu da sağlamak zorundasınız. Şimdi de bir veya sorusu yapalım. Diyelim ki bu eşitsizliklerim var, ee, bize ne verilmiş, 4x eksi 1 büyük eşit 7 veya 9x bölü 2 küçüktür 3. O zaman veya derken x değerleri her iki eşitliği de sağlayabilir. Geçen sorularda, geçen soruda her iki eşitliği sağlayan x değerlerini bulmak zorundaydık. Bu biraz daha esnek, sadece birini sağlasak da olur. Hadi her biri için çözüm kümelerini bulalım. Ve bunların bileşimlerini bulup kombinlerinden herhangi birini sağlayan değerleri bulalım. Buna, bu sol taraftakine, her iki tarafa da 1 ekleyebiliriz. İki tarafa da 1 ekleyelim, ne oldu? Sol taraf 4x büyük eşittir, 7 artı 1'den 8 etti. Her tarafı şimdi 4'e bölün. x büyük eşittir, 2 sonucunu elde ettiniz. Ya da gelin bunu yapalım, bakalım. Eşitliğin iki tarafını 2 bölü 9 çarpalım. Ne çıkacak? İki tarafı da 2 bölü 9 çarparsak, bu pozitif bir sayı, yani eşitsizlikle ilgili bir şey yapmamıza gerek yok. Bunlar birbirini götürdü ve x küçüktür, 3 çarpı 2 bölü 9 kaldı. 3 bölü 9, 1 bölü 3 ile aynı şey değil mi? x demek ki 2 bölü 3'ten küçük olmalı. O zaman x küçüktür, 2 bölü 3. Bu bizim çözüm kümemiz. x büyük eşit 2 ya da küçüktür 2 bölü 3. Bu ilginçmiş. Bu çözüm kümesini sayı doğrusunda gösterelim. Bu bizim sayı doğrumuz. Burası 0, 1, 2, 3. Evet belki de bu negatif 1. O halde x büyük eşit 2. O halde başlayabiliriz. Bunu farklı bir renkte yapalım. Bu 2 ile burada başlayalım ve bu büyük eşit 2. O zaman... 2'den büyük her değeri ve eşit olan değeri dahil edeceğiz. Bu şart burada. Ya da x küçüktür 2 bölü 3. O zaman 2 bölü 3 buralarda olacak değil mi? Evet, bu 2 bölü 3. x 2 bölü 3'ten küçük olabilir. Eğer bu sayılardan seçersek bu eşitsizlik sağlanıyor. Eğer burada v olsaydı bunu sağlayan değer olmayacaktı. Çünkü hem 2'den büyük hem de 2 bölü 3'ten az olamaz. Çözüm kümesi olabilmesinin tek yolu burada veya'nın olması. Her iki eşitsizlik de böylece sağlanabilir. Evet, neyse umarım bunu eğlenceli bulmuşsunuzdur. Hoşçakalın.